Hatta ona dinozor bitki veya fosil bitki diyenler de vardır. Çünkü yeryüzünde henüz dinozorlar ortaya çıkmamışken bile at kuyrukları vardı. Karbonifer döneminin heybetli ve uçsuz bucaksız ormanlarında at kuyruğunun 90 metreye ulaşan ağaç formları yaşarmış. Ama bugün bazı at kuyruğugiller sadece birkaç metreye ulaşabiliyor. Bir zamanlar kanat açıklığı 1 metreye ulaşan dev yusufçuk böceklerinin dallarına konduğu bir ağaçken bugün at kuyruğu tür yusufçukların üzerine konmaya devam ettiği yarım metrelik bir bitki haline gelmiştir. At kuyruğu vesilesiyle paylaşmak istediğim bazı şeyler de var. Ben de birkaç yıl öncesine dek yaşadığım bölgedeki dere kıyılarında hem at kuyruğuna hem de yusufçuklara rastlıyorum. Fakat bugün artık her iki de burada rastlama şansımız yok. Çünkü İstanbul'daki 3. köprü orman katliamının bir parçası olarak dere bugün hem islah çalışmasına deneyimle yer altına alınmış hem de neredeyse kurumuş durumda. Ormanlık arazinin içinden doğan, ormandan çıkar çıkması ve civardaki evlerden gelen atık suların da içine boca edildiği bu dere de çok değil 90'lı yılların başında insanların balık avlayı bildiğini duyduğunda gerçekten üzülmüştü. Bugün burada bunları hatırlayabilen belki bir avuç insan olsa da dere kenarında ısrarla yaşama tutulmaya çalışan at kurulukları artık yok. Çünkü o dere artık yer altına gömülmüş beton tüneller içinde yokluyor. O her şeye rağmen kendini insan kaynaklı kirlilikten arındırmaya çalışıyor. Artık var olmayan o dere birkaç yıl önce bunu su kirliliğini belli bir ölçüye kadar giderebilen su ile yapmaya çalışıyordu. Çünkü insanlardan umudunu çoktan kesmişti. Ama o nereden geldiği belli olmayan su da her yıl yine insanlar tarafından dere ıslaklı çalışmalarıyla sökülüp atılıyordu. Bunun da bu savaşta insan kazandı. Doğa bu makar. Sizce de olan bu mu, yoksa aslında tam tersi kaybeden bizler miyiz? Bugün ülkenin her yerinde yaşanan bu sorun, sizce nereden kaynaklanıyor? Bence bu sorun insanların yaşadığı topraklardan kolay para uğruna vazgeçmesiyle başladı. Nereye gidersek gidelim bu böyle. Bana göre bugünkü yağmacılık ve temel nedeni, insanın topraktan ve doğadan vazgeçmiş olmasıdır. Verdiğim şu dere örneği üzerinde biraz düşünelim. Şu dere hiç balık tutmamış, yani buralarda hiçbir anısı olmayan bir orman kondubilla sahibinin bu dereyi ve hayat verdiği canlıları umursayabileceğini inanıyor musunuz? Sorduğuma bakmayın, sorunun cevabı zaten belli bitki dostları. At kuyruğunun latinca adı tercüme edildiğinde ekus, at, seta, kıl, ise kırlara ait anlamına gelir. Erken ilkbaharda sürgün veren fakat çiçek ya da tohum oluşturmayan at kuyruğu erel eirel gibi tohumla değil de sporla çoğalır. Sıklıkla kuzey yarım kürenin Arktik ve Ulman kuşlarında yetişen alt kuşları, 1920'de Yeni Zelanda'ya da getirilmiş ve orada hiç sevilmeyen istilacı bir yaban otu hain almıştır. Günümüzde Yeni Zelanda'da alt kuşu bulundurmak, üretmek ya da satmak üç niteliği taşıyor. Ödemesinin içi boş olan bu bitkinin kendine has bir görünümü ve derine inen rizonlu bir kök sistemi vardır. O nedenle de ondan kurtulmak biraz zordur. Çöpleri zehirli olan at kuyruğu özellikle nemli toprakları, su kenarlarını ve bataklık alanları sever ve sonbaharın dik donlarına kadar toprak üstündeki yaşamını sürdürür. Bu zaman aynı ilk ailesinden olmayan kısrak kuyruğu yani hiphulis-ulgaris ile karıştırılan at kuyruğu tam bir silikon, potasyum ve kalsiyum deposudur. Kuzey Amerika yerlilerinin, Japonların ve Korelilerin çiğ ya da pişerek yediği at kuyruğunu Çinliler 10. yüzyıldan, Avrupa'da ise 16. yüzyıldan bir ilaç olarak kullanmışlardır böbrek, deri, idrar yolları hastalıkları, bronşit, tüberküloz, romatizmal ağrılar ve iltihaplanmalar gibi pek çok rahatsızlığa karşı at kuyruğu çayı kullanılmıştır. İlginç ama soğuk ısırmasına karşı da haricen kullanılan bir bitkidir. Fakat tamamen ya da kısmen zehirli olan at kuyruğugiller de mevcuttur. Hatta otçul hayvanlar için, ki buna bitkiye adım veren atlar da dahildir, zehirli bir bitkidir. Ki Bitki içerdiği silikonun nemi toplama özelliği olduğundan, bataklık alanların kurutulmasında kullanılan bitkiler arasında yer alır. Eskiden altın arayıcıları bölgede altın burnu bulunmadığını bu kimyasal içeriğine bakarak bulurlarmış. Çünkü at kuyruğu dünyasında diğer bitkilerden daha fazla altın minerali toplarmış. Günümüzde bu iş için daha isabetli sonuçlar veren son derece zehirli ve zararlı kimyasallar yani siyanür ve civa kullanılıyor. Söz konusu altın olunca bizim yaşlı at kuyruğunun derelerin, ormanın ya da doğanın geleceği kimin umurunda olabilir ki? İşte en çok da bu nedenle gelecek uçaklara toprağını doğasını tanıtmak, sevdirmek ve ona sahip çıkmasını sağlamak gerekiyor. İlki günlüğüm ile yapmaya çalıştığım şey de tam olarak bu. Ve siz de bu izlediğiniz videoyu beğenerek ve başkalarıyla paylaşarak bu çalışmaya katkınızı sunabilirsiniz. Çünkü bu videoda bahsedilenler gibi bazı gerçekleri duymaktan her nasılsa rahatsız olabilen kişiler var. Ve videolarımı şikayet eden bu kişilere karşı tek başını yapabileceğim hiçbir şey yok ne yazık ki. Youtube yönetimi kendileri defalarca yazdığım halde hiçbir dayanığı olmayan şikayetlere istinaden videolarımı hala yeni izleyicilere önermiyor ve bu nedenle kanalın yeni kişiler tarafından keşfedilmesi de engelleniyor. Tüm bunlara rağmen yapabildiğim sürece güzel şeyleri hak eden güzel insanlar ve güzel bir gelecek için bu videoları hazırlamaya devam edeceğim. Şu anda videoyu izleyen size de Bitki Günlüğüm kanalına verdiğiniz değerli desteğiniz için özellikle teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.